Merhabalar, ben Gizem Tanış. Kırklardağ Anadolu Sitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bu okul geçen sene eğitim-öğretim hayatına başladığında ilk öğretmenlerinden biri bendim. Müzik öğrencilerimiz okula geldikleri zaman biraz böyle zorla gönderiliyor izlenimi vardı. Ancak zaman içinde öğrencilerimiz Üniversite hayali kurmaya başladılar. Bu bizim için çok mutluluk vericiydi. Başta okumak istemeyen öğrencilerimiz üniversiteye gitmek istiyorum, ben dişçi olmak istiyorum, sizin gibi öğretmen olmak istiyorum demeye başladılar. Ve bu bizim için bayağı gurur verici oldu. Öğrencilerimiz ve bizim için çok keyifli bir sene oldu. Okulun şartları, yeni açılmış olması bizim için çok keyifliydi. Öğrencilerimiz okulu gördüklerinde bayağı bir heyecanlandılar çünkü çok temiz bir okuldu, çok güzel şartları vardı, klimaları, sınıf ortamları, güneş alıyor olması, ferah bir olması onları çok heyecanlandırdı. Heyecanlarına biz de ortak olduk. Onlarla birlikte keyifli bir eğitim-öğretim yılı geçirdik. Öğretmen kadromuz çok iyiydi. Öğrencilerimiz de Anadolu Lisesi'ne gelmiş olmanın verdiği bilinçle Anadolu Öğrencisi, Anadolu Lisesi Öğrencisi gibi davrandılar. Çok başarılı öğrencilerimiz vardı. Biz de gayet e, sıkı tutarak işi baştan 9. sınıf öğrencilerimizle birlikte elimizden geleni yaptık ve çok güzel bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Türk Dili Edebiyatı öğretmeni olarak en önem verdiğim şeylerden biri öğrencilerin okumayı sevmesidir. Bu okulda da tek eksiğimiz kütüphanemizin olmamasıydı. Ancak öğrencilerimizin büyük desteğiyle okulumuza bir kütüphane kazandırdık. Bu da benim unutamayacağım anılarımdan biridir. Öğrencilerimiz başta kitap okumayı sevmiyorlardı açık konuşmak gerekirse. Ancak zaman içinde oluşturduğumuz kütüphane sayesinde okuma saatleri yaparak öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırdık. Başta hiç kitabımız yoktu ancak öğrencilerimize gerek proje ödevlerinde kitap okuma ödevi vererek gerek kitap toplama kampanyaları yaparak birçok kitap getirdik. Ancak o kadar çok katılım oldu, öğrencilerimizden o kadar çok destek gördük ki kitaplarımızı yan tarafta boş bir yere taşıdık ve kütüphane oluşturacak büyüklükte kitap topladık. Yakın zamanda da kütüphanemizi oluşturacağız. Müzik Şöyle söyleyeyim, başarı seviyesi başta düşük olmasına rağmen bir Anadolu Lisesi kültürü oturdu. Gerçekten çalışarak bu sene Anadolu Lisesi öğrencisi standartına geldiler. Okul onlara çok şey kattı. Anadolu Lisesi olması okulumuzun onların da başarılarında bayağı bir pay sahibi oldu. Öğrencilerimiz ilk geldiklerinde biraz disiplinsiz davranışları vardı. Ancak okulun şartlarını gördükten sonra, okulun bu kadar güzel olduğunu gördükten sonra onlar da okula zarar vermemeye, okulu benimsemeye başladılar. Bu açıdan hem davranışlarında hem de akademik başarılarında baya bir artış söz konusu oldu. Geldiğimizde tertemiz. Böyle klimalı sınıflar, yeni sıralar, yeni yazı tahtası gerçekten biz de okulumuzu temiz tutmak için elimizden geleni yaptık. Fiziki şartlar açısından bahçenin geniş ve temiz olması, okulun güneş alıyor olması, diğer okullarla bir arada bulunması bizim için gerçekten artıydı. Ee, okulumuzda temizlik personelimiz de gayet başarıydı bu konuda. Okulumuzu hep temiz tuttuk. Klimalarımız sürekli çalıştı. Üşüme gibi problemlerimiz olmadı. Gayet güzeldi.